Fesbol başladı Adana'da. Yusuf Sarı, İsmail. İsmail çok çalış. İstanbuli, Yusuf'tan bir çalım. Ayakta kalmayı başardı Yusuf. Kaptanına Gökhan'a, uzak mesafe. Gökhan çekti sana. Alada'n harika bir top gönderdi. Ceza sahası dışarıya. Maçta dördüncü dakika. İsmail Hücum'da. Semih Şimdi yerden pas Belhanda'dan iyi pas oldu Cameron Rodriguez cezası aslında gönderdi kuru bıraktı NIA! Şerif Endiaye Şerif Endiaye Çok hızlı geldi Demir Spor Golle dönüyor Demir Spor Belhanda başlattı kuru bıraktı Şerif Endiaye attı Adana Demir Spor, 7. dakikada öne geçiyor Baskı Gökhan'dan kazandırdı topu. Kayseri Spor geliyor. Mensah orada. Mensah yerden gönderdi Gökhan. Kontrol önü kapandı Gökhan. Boşta kaldı. Cardozo döndü vurdu. Dışarı yolladı. Cardozo. Mensah tam Olivia Kemen. Cardozo. Cardozo. Cezası gönderdi. Tiyan kafa gol. Tiyam Adana'da eşitlik var Kayserispor'un Spor'un golcüsü başında Mahmet Kafayı vurdu Skor eşitledi Adana'da Golün adı Mahmet Şimdi Cardoso'ya doğru Ertaç Galesinden çıktı kafayla Gökhan Belhamda tek toplar Çok iyi paslar Şerif Endia'ya top aldı Endia'yı aşırtıyor kuru koştu bıraktı gol Şerif Endiaye Arka arkaya goller Şerif Endiaye'den Yine hızlı uçum Yine çok iyi paslar. Yine Şerif Endiaye var Adana'da Şerif Endiaye'nin günü 2 gol birden Arif Kocaman Mane Mane Orta yaptı Mahmet Tiyam kafa! Topağlarda gol! Duello devam ediyor. Şerif Endia'yı atıyor. Görüyorum arttırıyorum diyor. Mahmet Tiyam. Gol duellosu. Endia'yı ve Tiyam arasında. 4 gol var maçta. Ne maç ama. Kartı olsa off saatteydi bıraktı. Ertaş karesinden çıktı Tiyam. Mahmet baskıya geldi yine Ertaç Kalesi'ne dönüyor. Monel, Mensa önünde yerden bıraktı Yusuf. Tek dokunuşla İsmail'i hücuma kaldırdı. Adana Demirspor geliyor kalabalık şekilde. İsmail içeriye baktı yerden gönderdi Belanda. Alı topu Belanda. Belanda. Ölce gol sonra takla. Gol Yağmur'u sağına dönüştü. Durmuyorlar, hiç durmuyorlar. Tam 5 gol, tam 5 gol. Adela Demis önünde süper gol. Belanda. Atta mağayanlar açtı Belanda. Aldı topu. Onyekuru'ya bıraktı. Onyekuru. Şimdi dışarıya doğru Yusuf. Yusuf dönüyor. Gökhan inler şut dışarıya. Gökhan inler. Rodriguez, Benjamin Stambuli, Kanada Rodriguez'e. Onye Kuru kanatta fırladı. Ortaya döndü Rodriguez Belanda'ya. Ondan Yusuf'a pas. Yusuf topu aldı. Çalım attı. Orta yaptı. Gol! Ama bekliyoruz. Yine bekliyoruz. Zaten beklediğimiz tüm anlar bu anlar. Hayır. Ofsayt kararı var. VAR merkezinden gelen görüntü. Yusuf ve Şerif Ndiaye. Mane. Mensa. Yerden bıraktı Tiyam Mahmet Tiyam Karaya baktı Uzo Dima'yı bıraktı Dört oyuncu içeride Uzo Dima kontrol Ortayı yaptı Kafa sekte gol pozisyonu Tiyam Mahmet Tiyam Neler oluyor Adana'da Neler oluyor İnanılmaz İnanılmaz Müthiş maç Müthiş Kelimelerle ifade edilemeyecek bir durum Yıllar boyunca hiç bitmesin diyebileceğimiz bir maç. Hemen özür diliyorum. Şimdi Yusuf Sarı. İçeri gönderdi. Karaya doğru. Gol. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Adana Deviz Boş. 4-3 yaptı. Maç bir an olsun durmuyor. Müthiş. 4-3. Yeriden önünde Yadana Demir Spor. Belhanda. Kontrol. Belhanda. Rakibini aldı önüne. Belhanda. Halen kendisinde. Yerden çevi. Onye Kuru. Son bir müdahale var. Onye Kuru'nun yerde kaldığı an. Değişik açılar. İzleme tavsiyesi geldi. Vardan, var merkezinden. izledim dedi. Penaltı dedi. Penaltı. Arif Sarıkat. Genç Arif Sarıkat. İşaret geldi. Onyekuru geliyor. Onyekuru gol. Onyekuru. Penaltıdan Onyekuru. 5-3 oldu. Mane yerden gönderdi. Ceza sahası. Cardozo. Yerde kaldı. Köşe vuruşu bekliyor. Kale vuruşu kararı. Mane. Topuk bası Gökhan'a. Klas. Gökhan çalımlarla gidiyor. Derdi basılı Gavronovic. Tiam Gavronovic. Mario Gavronovic yerden gönderdi. Kartosu. Semih Güler. Uzun bir top, Şerif Endiyaye, Bilal karesinden çıktı, hata geldi, yerde kaldı Endiyaye, Kemen. Maçınak evi geliyor, Maçınak evi kart ile geldi, kırmızı kart Kemen, kırmızı kart Kemen. Bilal karesinden çıktı, Şerif Endiyaye topa dokundu, Kemenle birlikte. Bilal de koştu, Endiyaye de koştu, ardından yerde kaldılar, kırmızı kart çıktı. Pozisyon bu. Var merkez ile iletişim halinde direnç Tomusluoğlu. Kemeni kırmızı kart iptal. Kırmızı kart kaleci Bilal'e. Bilal kırmızı kart. Müthiş maç sona erdi. Bu maçta yok yok her şey var futbol adına. Maç sonunda kazanan Adana Demirspor 5-3.